danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti sermaye piyasası kurulu tarafından yayınlanan seri ve No 52 sayılı yatırım danışmanlığı faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlara ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi veya ve tavsiyede yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar boğulmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi Söz konusu yorum, görüş, bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz zorunlu tutulamaz. Sevgili takipçilerimiz Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz bir finans gündem programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden 26 Ocak 2021 Salı. Biz programı hazırlamaya başladığımızda saatlerimiz... 1702 gösteriyor ekranda görmüş olduğunuz tablo kripto paraların şu anki anlık e, hareketleriyle ilgili bir tablo e, bunlara geçmezden önce teknik analiz kısmından önce piyasalarda neler olup gidiyor bunları sizinle beraber kısaca hemen değerlendirip arkasından teknik analiz cephesine geçeceğiz evet e, bugün Kripto paralarla ilgili olaylarla ilgili size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. E, şu an için JP Morgan'ın bir açıklaması var. Burada e, özellikle bu biliyorsunuz ki Bitcoin tahminleriyle konuşuluyordu e, bu yatırım firması. E, bunların analistlerinin e, en büyük Bitcoin fonuna yönelik girişlerin popüler kripto parada 40 bin doların aşılması için yeterli seviyede olmadığına dair. Bir analizleri var. Bunun arkasından e, başka burada yellen ve çift harcama ile ilgili bir gündemi var Bitcoin'in. Özellikle yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kripto paralara bakışı ve çifte harcama yöntemini uzmanlar e, değerlendirmelerinde. Bunlar için şunları söylüyorlar. ABD'de kripto paraların sisteme kazandırılması gerektiği ile ilgili bir açıklama var. Bunlarla ilgili merkez bankalarında biliyorsunuz çalışmaları var ee, ve devletlerin kendi merkez bankalarının kripto paraları piyasaya sürdüğünde e, mevcut kripto piyasasını nasıl etkileyeceği açıkçası merakla bekleniyor. Ve yine e, bitcoin ile ilgili bir analiz var bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bitcoin'de 20 bin dolar analizi bitcoin yılın başında kaydettiği hızlı rally sonrasında bu hafta benzer hızda düşüşe devam etti. Kripto para 30.000 doların altını test ederken kripto para piyasasını takip eden analist ve yatırımcılar 20.000 dolar seviyesinin söz konusu olabileceğine dikkat çektiler. Evet 20.000 dolar açıkçası benim de beklediğim bir seviye. Ee, bakalım günler neyi gösterecek teknik analiz kısmı neyi gösterecek hep beraber değerlendireceğiz. Ethereum yıldızı parlıyor idi. 1400'lere geçmişti biliyorsunuz 1400 dolarları ee, bakalım nereye gidecek şu anda bir yerleme söz konusu onu da yine bugünkü finans gündeminde sizler için değerlendireceğiz. Ee, ama e, performans yönden değerlendirildiğinde Ethereum'un performansının Bitcoin'i geride bıraktığı ile ilgili analizlerin düşünceleri var. Dünyanın en büyük ikinci kripto parasının performansı Bitcoin'i birkaç gün öncesine kadar geride bıraktı. Ethereum bu yıl %75 civarında yükseliş kaydetti. Bitcoin'de ise yükseliş ise %20 ile sınırlı kaldı. Mart ayında da 80 dolarlar civarındaydı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada kritik seviyenin kırılması Bitcoin'deki kritik seviyenin kırılması özellikle ee, bu kripto para çılgınlığının ivme kaybetmesiyle beraber popüler dijital para Bitcoin'in fiyatı 35 bin dolar seviyesinin altlarına kadar geriledi. Bitcoin işlemlerin kalabalıklaştığını düşünen profesyonel yatırımcı sayısı giderek artıyor denilmiş 20 Ocak'taki e, bir haberde. Yine Yer Mesaj gazetesinden kısaca ekonomi kısmını bir değerlendirelim. Türkiye'deki araç varlığıyla ilgili bir haber var. Merak ettim açıkçası kaç araç varmış. Hep beraber bakalım. E, TÜİK açıklıyor. 2020'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı en çok taşıta sahip olan il İstanbul pardon Samsun oluyor. istatistiklerine göre taşıt sayılarına göre Karadeniz bölgesinde en çok taşıta sahip olan il Samsun. E, yine TÜİK'in e, motorlu kara taşıtları sayısı belirttiği sayıya göre Türkiye'de Aralık ayı sonu itibariyle milyon bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapılarak toplam taşıt sayısı 24.144.857 milyon bin olarak belirtilmiş araçlarla ilgili e, sayı durumu bu şekilde belirtilmiş bayağı oldukça fazla. Evet burada kripto para birimlerinin kalıcı olmadığıyla ilgili bir haber var. İngiltere Merkez Bankası'nın başkanı Andrew Bailey mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede bir ödeme aracı olarak çalışabilecek bir yapıya sahip olmadığını belirtti. Kripto para cephesinde sanki arkadaşlar siper alma zamanı geliyor gibi gözüküyor eee bu noktada da teknik analiz yönünden de ayrıca değerlendireceğiz evet başka değerlendirebileceğimiz eee analiz yönünden temel analiz yönünden baktığımızda şu an için bunlar gözüküyor eee bunları değerlendirdikten sonra daha önceden de yine hatırlarsanız eee Sekin bununla ilgili eee açıklamaları vardı e, buna da kısaca bir değerlendirelim. SEC kripto para dünyasına Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu biliyorsunuz. SEC kripto para dünyasına acımasız cezalar veriyor. Ripple davası duyurusundan sonra kripto para dünyasına gösterdiği sert adımlar devam ediyor. SEC bundan birkaç gün önce de SipChain tarafından gerçekleştirilen bir ilk kripto para teklifi ICO nedeniyle Ceza ve bir durdurma ve bırakma emdi başvurusunda bulundu. Yine e, aslında Ethereum tabanında bir e, kripto para sipçeğinde. E, Bununla da e, yine bu firmanın da e, sekli anlaşmayı planladığı söyleniyor. Ayrıca burada e, sipçe oyna e kesilen e, miktarın 2 milyon 50 bin dolar civarında ödemek zorunda kalacağı konuşuluyor. Yine Trierion'a da e, sekim verdiği ceza gündemde e, yakın gelecekte sanki e, hem Amerika cephesinde hem İngiltere cephesinde kripto paralarla e, bir mücadele durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. İnşallah e, bu noktadaki yatırımcılarımızın ııı e, yatırımları e, Heba olmaz. İnşallah umduklarını bulurlar diyoruz. Ve şimdi teknik analiz yönünden gündemi değerlendirmeye hep beraber başlıyoruz. Yeni Mesaj TV'de gündem analiz başlıyor sevgili e, takipçilerimiz. E, burada ilk olarak işleyeceğimiz ürünlere kısaca bir göz gezdirelim. Ondan sonra analizlerimize başlayabiliriz. <gülüyor> Evet, şu anda açık olan grafik, önümdeki açık olan grafik, Ethereum'un e, sevgili takipçilerimiz aylık grafiği. Aylık grafikte 1600'ler civarını e, inceledikten sonra şu anda 1276.91'lerde olduğunu görüyoruz. E, 2018'deki zirvelerini test ettikten sonra yine o zirvelerde şu anda Ethereum'a e, Gezinmesini işlemlerini sürdürüyor diyelim ee, ama yaklaşık olarak 1600'leri gördükten sonra 1280'lere doğru geri çekilmesi beklenen bir geri çekilmeydi diyebilir miyiz? Ee, açıkçası o performansa göre çok beklenen bir durum söz konusu değildi. Ee, buna şöylece kısaca bir değerlendirelim bakalım Ethereum'da neler var. Bunun haftalığına bir bakalım hep beraber. öbür değerlendiririz Bitcoin'in de durumuna baktığımızda şu anda 42.000'leri e, iğneledikten sonra 31.575'ler civarında olduğunu görüyoruz. Onda da bir geri çekilme söz konusu aylık grafiğe baktığımızda haftalığını değerlendirecek olursak da haftalıkta da şu anda e, 2021'in başlarında Ocak ayında vermiş olduğu kazancı neredeyse tamamıyla aldığını söyleyebiliriz artık e, kritik kırılma noktasına gelmiş yukarıdan gelen e, bu yine e, bu kırılmanın bir miktar daha devam edebileceğini gösteriyor e, bu çekilmelerde ilk desteğimiz baktığımız zaman yirmi bin olduğunu görüyoruz e, onun arkasından da ikinci önemli destek seviyesinin 26.477'lerden geçtiğini görüyoruz. Evet e, Ethereum ve Bitcoin'e baktıktan sonra e, Altın, gram altın, gram gümüş cephesinde neler oluyor? Kısaca bir de onları değerlendirmek istiyorum. Gram altın cephesine baktığımızda Hemen bunu düzeltelim. Açık olan grafik, gümüş grafiğiymiş. Evet gram altın cephesinin aylık grafiği elimde şu anda önümüzde açık olan ekran ee, sevgili takipçilerimiz şu anda gram altının şu dakikaları itibariyle 438 liralardan işlem gördüğünü görüyoruz. Gram altında da e, açıkçası burada kritik destek noktaları test ediliyor aylık bazda baktığımız zaman bunu bir de haftalık olarak bakalım. Burada ilk destek noktamızın baktığımızda 433 liralardan geçtiğini görüyoruz. Onun altında da gram altının için destek noktasının 418-419 lira olarak söyleyebiliriz haftalık cephede. Yalnız şu andaki düşüş trendindeki satış baskısı gram altın cephesine devam ediyor. Arkasından gram gümüşü sizler için değerlendirelim. Gram gümüş aylık grafiğinde. Gram altına göre çok daha stabil gözüküyor. Ama yine de e, çıkmış olduğu seviye 712'lerden 712.5'lardan e, satış baskısı üzerinde hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunda da yine gram, e, gümüş cephesinde de ilk destek seviyelerinin 5.43'lerden geçtiğini söyleyebiliriz açıkçası. 5.43'lerden sonra dolar bazlı daha fazla bir geri çekilme söz konusu olacak olursa ee, ve gram gümüşleri açıkçası benim beklentim e, kısa vardı da, çok kısa vardı da bir yükseliş beklemiyorum. 5-40'lerin e, altını, 5-30'ları e, çok rahat bir şekilde hatta 5'leri test etmesi söz konusu olabilir. E, tabii ki bu dolar e, cephesindeki gelişmeye bağlı. Ama dolar endeksini incelediğimizde, dolar endeksine kısaca bakalım nasıl gidiyor. Dolar endeksine baktığımızda da şu anda açılıyor ekranımız. Sevgili takipçilerimiz e, Yeni Mesaj TV'yi YouTube adresinden e, takip etmenizi, zil sesini açmanızı ve bizi yorumlarınızla ve beğenilerinizle e, sayfamızı renklendirmenizi sizlerden rica ediyoruz mümkünse. Bunun için size oluruz. Teşekkür ederiz. Ee, burada günlüğü açık şu anda. Ee, çok ciddi bir hareketlilik gözükmemekle beraber yakın zamanda dolar endeksinde bir artış beklentisi söz konusu. Bu dolar endeksindeki artış beklentisiyle beraber e, gram altı ve gram gümüşte de yukarı yönlü yeni ivmeler söz konusu olabilir sevgili takipçilerimiz. Evet bunu da bu şekilde değerlendirdikten sonra. Diğer taraftan açık olan grafiğime geçeyim, onu değerlendirelim. Evet aşağıda sizler için daha önceden hazırlamış olduğum bir grafik vardı. Şimdi oraya geçiyoruz. Burada önümde açık olan ekranlar e, altının, gümüşün, 10 cinsinden değeri, platin, e, dolar e, ve borsa tarafında e, İstanbul İMKB 100 endeksinin aylık grafikleri önümde şu anda açık durumda. Ayrık bazda takip ettiğimizde e, özellikle bunu da yapalım. Evet aslında çok ciddi bir çekilme yokmuş gibi gözüküyor değil mi? Baktığımızda ilk şu anda e, elimdeki e, mouse'un bulunduğu yerde son özellikle 6 aylık durumda baktığımızda Diplerde bir 1767'ler filan test edildikten sonra oralara yeniden gelemediğini ama aylık bazdaki satış baskısının e, biraz daha zayıf kaldığını e, buralardan belki günü birlik veya çok kısa süreli hareketlerden sonra e, bir yükselme durumu söz konusu olabilir mi? Dolar endeksindeki durum e, yine başka e, bunu etkileyen birçok faktörler var. O, o faktörlerle beraber ben açıkçası kısa vadede e, bir yükseliş beklentim yok ama birkaç ay içerisinde yukarı yönlü e, iğmeler söz konusu olabilir. E, buralardan sizin de gördüğünüz gibi 2000'leri zorlanması hiç de zor değil gibi gözüküyor. E, yine e, gümüşün ons cinsinden incelediğimizde de bu aşağıdaki grafiğimiz ons cinsinden incelediğimizde Son ayki sonra güçlü alımdan sonra şu anda 25 dolarların üzerinde fiyatlanıyor. E, bunu Bu şekilde devam ettirirse açıkçası gümüşün ons tarafı çok daha e, gram altına e, pardon e, ons altına göre daha güçlü duruyor. Platin'e baktığımızda platinde son 3 aylık e, bir yükseliş trendi var yaklaşık 800 dolarlardan. Şu anda işlem gördüğü yerler 1123 dolarlarda işlem görüyor. Son 3 ayın aslında kazandıranı baktığımızda platin gibi gözüküyor. Ama en yüksek görmüş olduğu seviyeler hatırlarsanız 2300'lerden geçiyor. Ee, bu da hangi yıla denk geliyor baktığımızda 2008'lere denk geliyor. Ee, aslında platindeki bu durum sanayi üretiminin de ne durumda olduğunu açıkçası gösteriyor. Evet, burada doların aylık grafiği var. Doların aylık grafiğine baktığımızda, e, burada özellikle son iki ayda, e, Eylül'den itibaren kazançlarına baktığımızda, Eylül, Ekim ve arkasından Kasım'la beraber e, tavan yapmıştı buralarda 850'lere geçmişti biliyorsunuz. Son üç aydır üzerinde bir satış baskısı var piyasalara dışarıdan yeni para girmeler birisiyle beraber. Ee, üzerinde bir satış baskısı olsa da e, yurt içi yerleşiklerin biliyorsunuz döviz alımları da ciddi manada her düşüşte ciddi manada artıyor. Ve üzerindeki satış baskısı şu an itibariyle ciddi manada zayıflamış gibi gözüküyor. Evet e, borsaya baktığımızda uzun zamandır açıkçası ben de incelemiyordum. Sizlerle beraber inceliyorum. Ee, Biz düz endeksi de açıkçası son grafiğinde iki aylık grafiğine baktığımızda eee 1240'ları görmüşken e, şu anda 900'ler gözüküyor. Burada baktığımızda bunu günle aldığımızda orada bir hata söz konusu. Şu anda 1550'lerde yükselen trend bu bölgede. Ekim ayında e, bir sıkıntı yaşamış yani oralarda baktığımızda 1214'lerden e, geldiği yer 1098'lere kadar %15'lik bir geri çekilme yaşadıktan sonra buradan yükselerek giden trend çok bozulmamış. Ama e, son günlerde son özellikle bir hafta 10 günde bir duraksama durumu söz konusu hatta geri çekilmeler var ve üzerindeki geri çekilme baskısı satış baskısı kısmi manada da devam ettiği gözlemleniyor. Açıkçası borsalara şu noktada e, biraz temkinli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bunlar sevgili yatırımcılarımız hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat veya tut asla böyle bir durum söz konusu değildir. Burada kendi düşüncelerimizi e, kendi yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. E, buradaki yorumlarımıza bakarak kesinlikle işlem açmamanızı tavsiye ediyoruz. Evet sevgili Heri Mesaj TV takipçileri sizler için hazırlamış olduğumuz bir finans gündemi programında salı akşamı 5.17.02'de başlayan programımız 17.21 itibariyle yaklaşık 19 dakikalık bir program sizler için hazırlamışız. Umarım sizler için faydalı olur. Ee, umarım e, yapmış olduğunuz yatırımlar sizleri mutlu eder. E, hepinize güzellikler diliyorum. Yeni Mesaj TV'yi takip etmenizi, e, yorumlarınızla ve beğenilerinizle sayfamızı şenlendirmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar.